Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videomda sizlerle birlikte A101'de 35 lira gibi gayet uygun bir fiyata satılan Polo Smart yüz temizleme cihazını inceleyeceğiz. E, tam anlamıyla bir inceleme değil, ürün açılışını gerçekleştireceğim size. Bu ürüne uzun zamandır ihtiyacım vardı bu tarz bir ürüne ve e, Trendyol'da 11.com'da bu tarz ürünlerin... Fiyatlarına baktığımda ortalama 75, 80, 100 lira hatta 1000 liraya git daha böyle cihazlar vardı. A101'de böyle bir kampanya gördüm ve almak istedim. İlk olarak A101'leri gezdim ürünü bulamadım. İnternetten a101.com'dan aldım. 35 lira, 6 lira da kargoya para verdim sanırım. Ürünü açtığımda böyle bir seyahat çantasıyla ile karşılaşıyorum. Daha önceden açtığım için içi biraz dağınık gibi kusura bakmayın. Ürünü şu şekilde açtığım zaman... İşimize yarayacak en önemli kısım bu. Cihaz iki tane pilde çalışıyor. Bu şekilde. Düşük ve yüksek olarak iki tane modu var. Şu anda görüyor olmanız lazım. Şöyle göstereyim. İki tane modu var. Bu modlardan da cihazın şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Sesi de böyle. Ardından başlıklar var. Başlıklarını birazcık inceleyelim. Şu başlık, e, buradaki başlık cildi gençleştirdiğini iddia edip aknelerle mücadele etmenizi sağlayan bir başlıkmış. E, pek inandırıcı gelmedi bana. Benim için önemli olan başlık şu ikisi. Bu biraz daha sert fırçalı. E, tam e, sürdüğünüz kremin vesaire vücudumuza... E, ilişmesini sağlıyor. Yani yüzünüzün tam olarak o sürdüğünüz losyonun, kremin emmesini sağlıyor. Diğeri de biraz daha yumuşak sanırım bu normal ciltler için. Bu da yağlı ciltler için olması lazımdı. diğer şu dağılı dağınık olan başlıkta da masaj başlığı. Bu biraz tam oturmuyor açıkçası söylemek gerekirse. O biraz daha da aldı. Pek de bir etkisi yok aslında. Şimdi bir tane örnek olarak göstereyim. Şunu şuradan çıkartayım. Şimdi başlık şu şekilde ee, motorun cihazın başlığı da bu şekilde bunu şöyle aldığımız zaman biraz bastırıyorum. Evet şu anda oldu şöyle çalıştırdığımda bu şekilde yüzünüze masaj yapabilirsiniz. Veya işte sürdüreceğiniz kremi yedirebilirsiniz. Ürün incelememin sonuna geldim. Bu tarz içerikleri ister misiniz bilmiyorum. Kanalımın formatı genelde bu tarz içerikleri pek barındırmıyor. Ama 35 TL'ye alınır mı? Alınır. İş görür bir şey. Seyahat çantası vermeleri de güzel bir detay. Ve bence işte o kalitesiz ürünlerden değil yani çok aşırı kaliteli diyemem ama işinizi görebilecek türden. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyor musunuz bilmiyorum ama gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.